Merhaba, şimdi biz Ufo Gözlem Evindeyiz. E, Bratislava'nın Ufo Gözlem Evi. E, Tuna neydi? Şehrin karşısı ve parkların olduğu yerinde. Ondan sonra, e, kaç metre olduğunu bakmadım, yüksek e, Tuna'ya bakıyor. Buradan mesela Viyana'ya giden tekneleri ve e, şey, şehir içi dolaşan tekneleri görebilirsiniz. Evet, Onlar. Bunlar. size anlatayım. Şu anda biz evet SNP köprüsü kurulmuş ulu gözlem evindeyiz. Karşıdaki e, karşıdaki Apollo köprüsü ve onun bir arkasındaki de eski köprü. O eski köprü o kadar güzel değil o yüzden buradayız şimdi. SNP yani Slovak National Uprising uyanış köprüsü milli uyanış köprüsü. Eski şehirle yeni şehri adeta birleştiren bir köprü. Yeni tarafı da göstereceğim birazdan. Şöyle Burada botları görüyoruz. Bot turları. Tuna'ya bakıyor. Eskişehir'i görüyorsunuz zaten. Altımızdaki yol, köprü. Hemen şurada zaten e, San Martin Katedrali'ni görüyorsunuz. Ve karşıda buradayım zaten. Noktası bence kalesi. Bratislava at. Evet. Biraz daha Tuna'ya bakmanızı istiyorum. Şuradan şöyle Tuna'nın büyüklüğünü göstereyim. Bayağı büyük. Bayağı kocaman nehir yani. Tuna'nın evi, hello, hello, 11 ülkeden geçen nehir. Çok güzel bir bisiklet yolu var. İşte şu. Bakın şehir bayağı e, ormanla kaplı. Ormanı hiç kesmiyorlar. Ağaca dokunmuyorlar. Burası da yeni tarafı. Belli oluyor bakın zaten. Yeni kurulmuş olan şehir. Bay bay. Buradis Lava Limanı'ndan ayrıldık. SNP Köprüsü'nden geçiyoruz. Ve Tuna'da ilerliyoruz. Tuna şöyle. Bir asla gözükmeyen. Yeşil. Kocaman bir nehir. Biraz önce şuradan... Geçmiştik. Ve kilitlerimizin anahtarlarını buraya attık. Ne yapıyorsunuz Eda? Şimdi su içiyoruz kuyudan. Çocuk, <gülüyor> Çocuk Eda'ya yardımcı oluyor. Bana suyu veriyor. Ben de içiyorum. Burada bir tane bilinçli intihar etmiş. Oradan genç bir asker. Bunun adına yapalım. Burası da bir nektin o ne? kalma en büyük meydanlardan birisi. O kadar büyük ki. Şöyle bir çekiyorum. Çok güzel görkemli meydanlar. Evet. Polonya'dan sevgiler. Banskabistiri katına doğru gidiyoruz. Yoldayız, yağmura yakalandık yine. Bekliyorduk zaten yağmuru ama bu kadar beklemiyorduk. Şey... Nasıl evet. Mert? Bunu artık andı. Şey, acayip ya felaket yağmuru yarıyor. Bir şey, 22 Temmuz mu ne? Tarihi. Evet, öyle bir şey. <gülüyor> öyle bir şey yani. <gülüyor> 22, <gülüyor> 22 Temmuz, Temmuz 2014 falan. Of of of of. Bayağı kötü yani şöyle. Hadi bakalım Budapeşte yollarında, Eda ile Mert'ten sevgiler, bay bay. Mert'ciğim neredesin şimdi? Şu an e, Tuna Tur'u yapıyoruz gene. E, şu an yaptığımız yer e, Budapeşte. E, Budapeşte de Buda kısmına siz bakıyorsunuz. Biz Peşte'den kalktık. Bizim de otelimiz hemen o e, güzel kalenin sol çaprazında kalıyor size göre. E, bir buçuk saatlik bir gezimiz var. bir şampanya içiyoruz karanlık bir şeydeyiz çünkü düşleri izleyelim diye. Şimdi güzel bir güzel bir köprüden yapacağız. geçeceğiz İnşallah. Köprünün altından Aslanlı Köprü, Zincirli Köprü galiba buranın adı. İncir veya Aslan Fakir. Bye bye. Erzurum Et Meydanı dans eden kızları görüyorsunuz. Öncel opera binasının önündeyiz ya galiba belgesel çekiyorlar veyahut da reklam bilmiyorum, film de olabilir. Güya orada bir usta sitenin yapıyor. Magyar opera haz mıydı Mert? Vamoz, vamoz. Ne salvo? Ne haber Mert? Neredesin şimdi? Şu an Buda'nın peşte kısmındayım. He. Buda'nın peşte kısmını, bu da peştenin. Bu da peşte ve <gülüyor> aynı. Gördüğünüz Coğrafyada Coğrafyada Şurada evet. bakın bir kilise Evet Çok önemli evet. Hemen solda kalemiz Evet Burası Tuna Akıyor Evet Buradan yukarıdan geliyor Sağdan sola akıyor Biz karşıda kaldık önce Şimdi burada kalıyoruz Civarda Peki burada durmuş Niye bakıyorsun? Burada durmuş Parlamento binası vay vay, vay vay Vay be Vay be Vay <gülüyor> Kuşut, layosh, layosh, layosh amcanız yaptı. Yürü bakalım ben, nasıl geziyorsun buralarda bize göster. Mart, <gülüyor> Margit adasındaki köpek, Margit adasının Leyle'yle oynuyor. <gülüyor> Uuu, uh, Leyle korkutuyor köpeği. <gülüyor> Leylekçik uçuyor. Bakın ne kadar tatlı uçuyor. Gel Nasıl da alışmış insanlara? Geziyor, geziyor. Evet. İşte bir Tuna eğlence gemisi. Müzikli ve eğlenceli bakınız. Şu an olduğumuz yer ada. Kraliçe Margaret adası. Kraliçe mi? Doğru değil mi? Burası bu köprü V şeklinde bir köprü. Bir bu kadar daha sağa doğru devamı var. Solda parlamento binası. Arkada kale, arkadaki kale. Ve dans eden Eda görüyorsun. Evet, burası bir koşu yolu aynı zamanda. Bu da e bugün aşık olduk. Bugün sevdik. Çünkü yağmur yok. Evet, burası da bir restoran adada. Bira çok bahçesi. güzel. Orası birabahçe. Bira bahçesi. çok güzel gezdik. Bir git şams birabahçe. Parkta müthiş gezdik. Çok güzel çiçekler ve evcilleşmiş leylek vardı. Şimdi de yemek yiyeceğiz. Oley. Evet Mart. Büyük bir bir birabahçe, lezzetli ve ucuz. Kocaman bir kısrar, lezzetli ve ucuz. Güzel bir yer, lezzetli ve ucuz. Sağlıklıyız. Şükür. Maşallah. Daha gönl olsun. Ne kadar Doğru, kadar çok bir şükür Allah'ımıza bin şükür. Aynen öyle. Mutluyuz. Neşeli mideler. Neşeli mideler. Neşeli mideler, yam, yam tiyatro. <gülüyor> Hadi bakalım, afiyet olsun. Sağol, Sağ... Kalesi'nde ölçümleri ilan olan Topkapı Hamamı hayatını görüyorsunuz. <veriyormuş. gülüyor> <gülüyor> 12 Oğlan dura dura Ankara'da bir hoca var. <gülüyor> ne yapıyorsun?